Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Yunanistan son günlerde her iki ülkenin kara sınırını oluşturan Meriç nehrinin kendi tarafında bir helikopter uçuşuna başladı. Bu helikopterler OH-58D tipi helikopterler. 2017 yılında Amerika tarafından emekli edilen bu helikopterler Yunanistan'a satılmaya başlanmıştı. Peki bu helikopterin uçması bölgede ne anlama geliyor? Bu helikopterlerin özelliği nedir? Ve Türkiye açısından OH-58D helikopterleri bir tehdit oluşturur mu? Buna bakacağız beraber. Helikopterlerin aslında bölgeye gelmesi... Yunanistan'ın bölgeyi savunan Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin birinci ordusunun talebi üzerine gerçekleşmiş durumda. Birinci Ordu Komutanı geçtiğimiz günlerde bu tabi Yunan basınına yansıyan haberleri size aktarıyorum. Yunan Genelkurmay'ına başvurarak bu helikopterlerin bölgeye intikalini burada konuşlanmasını istedi. Ve sayısı da çok fazla belli değil bu helikopterlerden bir kısmı Dede ağaca geldi. Edirne'den sınırdan Yunanistan'a çıktığınız zaman Dedaaç en büyük şehirlerden bir tanesi bölgede. Bu noktada konuşulan helikopterler yoğun olarak Meriç sınırında uçmaya başladılar kendi hava sahaları içerisinde. Peki bu helikopter niye verildi Yunan ordusuna neyi amaçlıyor Amerika bu yardımı yapmakta? Ama öncesinde isterseniz Bell tarafından, Bell Textron şirketi tarafından geliştirilen OH-58D helikopterleri nasıl ortaya çıktı, ne özelliklere sahip, bunu öğrenelim ki bu bakışımız daha sağlam temellere bassın. 1960'lı yıllarda Amerikan ordusu tabii ki en büyük operasyonunu Vietnam'da veriyor ve Vietnam'da bir keşif helikopterine ihtiyaç var. Bu keşif helikopterinin hafif olması lazım, üzerinde keşfi sağlayacak ekipmanı taşıması lazım. Bunlarla ilgili yeni bir helikopter mi geliştirelim ne yapalım derken Bell Amerikan ordusuna bir teklif veriyor. Bell biliyorsunuz UH-1 serisi helikopterlerin de tasarımcısı ve imalatçısı. Bir tarafta da sivil bir helikopter modeli var. Model 206 Jet Ranger. Tek motorlu sivil amaçlı tasarlanmış bir helikopter. Bu helikopterin çok kısa süre içerisinde o Amerikan ordusunun silahlı keşif helikopteri haline getirilebileceğini ifade ediyor. Ve yapılan modifikasyonla OH-58 Kiowa Warrior serisi ortaya çıkıyor. İlk olarak Vietnam'da kullanılmaya başlanıyor. Bu helikopter ekonomik e, uçuş operasyon maliyetlerine sahip. Ama tek büyük avantajı sivil tasarlandığı için o ağır zırhları kaldıracak bir altyapısı yok. Ve çok alçaktan da uçtuğu için zaman zaman kayıp vermeye başlıyor. 1980'lere doğru gelirken OVH-58 serisiyle ilgili yeni bir modifikasyon ortaya çıkıyor. Helikopterin ana rotoru 4 palli hale getiriliyor. Ve helikopterde de daha güçlü Ellison şirketinin imalatı T-703 AD-700 serisi turboşaft motor kullanılmaya başlanıyor. Tabii ki bu 4 pal içinde yeni bir rotor göbeği geliştiriliyor. Ve bu motor rotorunun üzerine de o yıllardaki ismiyle McDonald Douglas şirketinin üretimi MMS Must Mounted Site olarak adlandırılan bir sistem yerleştiriliyor. MMS'nin içinde hassas bir kamera sistemi var. Bunun yanı sıra hem bu kamera görüntü çekiyor hem termal amaçlı kullanılabiliyor. Lazer işaretleyici ve mesafe bulucu yer alıyor. OH58D olarak adlandırılan bu model bu tür ekipmanların yani güçlü motor, dört pal, bunun yanı sıra MMS olarak adlandırılan o ana rotorun üzerindeki kamera sisteminin konulmasıyla birlikte yeni görev alanları bulmaya başlıyor. Nedir bu? Örneğin hedefi buluyor. Lazerle işaretliyor. İşaretlediği hedefi AH-64 Apache'ler vurabildiği gibi... O lazer işaretleme hedefi belirlediği için örneğin e, üstten yukarıdan atış yapan uçakların lazer güdümlü bombaları da bu lazeri izleyerek hedefini bulmaları sağlanıyor ve savaşın ön hattında çarpışan bir helikopter haline getiriliyor. Sadece keşif de değil OH-58D'lere 12.7 milimetrelik makinalı tüfek veya 7.62 milimetrelik e, Gatling Minigun, 2.75 inçlik güdümsüz roketler veya AGM-119 Hellfire güdümlü füze ile Stinger projesinde yer alan havadan havaya atılabilen Stinger'ın ATAS olarak adlandırılan füzesi de çeşitli hava hedefleri için helikoptere entegre ediliyor. Bu helikopterler yoğun olarak işte 1990'lar ve 2000'lerin başındaki 1. ve 2. Körfez savaşlarında kullanılıyor ve daha sonra da Afganistan'da görev yapmaya başlıyor OH-58'ler. Fakat bir problem var. Özellikle Afganistan'da helikopter yerden açılan ateşe karşı çok fazla korumalı değil. Yani çok alçaktan uçarken örneğin bir makineli tüfekle yapılabilecek veya basit uçak-savar sistemleri yapılacak olan atışlar helikopterde ciddi hasar oluşmasına meydana geliyor ve helikopterler düşmeye başlıyor. Bunun sonrasında da helikopterler yavaş yavaş ön hattan çekiliyor. Daha çok bunların görevlerini insansız hava araçlarına aktarıyorlar veya farklı sistemlere aktarıyorlar. Ve bu savaş alanında işte Apache ile iyi bir kili olan OH-58'ler emekli ediliyor. Ve sonrasında da işte Amerika peyderpe bu helikopterleri biraz toparlayıp hibe veya askeri satışlarla vermeye başlıyor. Yunanistan bu helikopterlerle ciddi ciddi ilgileniyor. Ve 2016'da varılan mütabakatta. Yaklaşık 85 milyon dolar gibi bir fiyata 70 adet helikopter ki bu helikopterlerin bir kısmı da uçamayacak durumda yedek parça kullanılması amacıyla verilmiş durumda bu helikopterler peyderpey Yunanistan'a taşılıyor ve Yunan Kara Havacılık Birlikleri tarafından kullanılmaya başlanıyor. Helikopter ilk geldiği zaman Yunanistan'ın bu kadar çok helikopteri uçuracak pilotu da yoktu. Bir kısmı eğitim amaçlı ayrıldı bir kısmı yedek parça tekrar tekrar bakımdan geçirildi ama yansıyan fotoğraflarda örneğin yerden havaya atılacak olan füzelere karşı tedbir amaçlı sistemlerin bile helikopterler üzerinde söküldüğünü ben resimlerde görmüştüm. Yunanistan tabii bu sistemleri taktırdı mı çünkü çok ciddi risk. Bugün omuzdan havaya atılan füzelerde çok büyük bir gelişme var. Bunlar açısından bu helikopter çıplak. Çok büyük bir risk içeriyor. Herhangi bir modernizasyon Yunanistan yaptırdı mı? Bunlarla ilgili bir modifikasyona gitti mi? Açıkçası böyle bir bilgiye sahip değilim ama bu sistemlerin söküldüğü resimler yansıdığı zaman açıkçası ben çok şaşırmıştım. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri yaptığı sınır otesi operasyonlarda helikopterler açısından veya terörle mücadele operasyonlarında bu tür sistemleri çok yoğun olarak kullanıyor. Hatta Türk şirketlerinin, savunma şirketlerinin geliştirdiği sistemlerin de olduğunu ve kullandığımızda ifade etmemde fayda var. Malum gündemde Amerika Birleşik Devletleri'nin Dedaç üzerinden yaptığı çok ciddi bir askeri sevkiyat var. Bu sevkiyatta amaç biraz da işte Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla birlikte e, bu bölgeyi güçlendirmek. Çünkü Ukrayna'yı ezer geçerse aşağı inebilme ihtimalini bekliyor Amerika Birleşik Devletleri ve NATO çok ağır böyle bir silahlanma var ve tabii ki de bu silahlanma bir şekilde de Türkiye tarafından da pek hoş karşılanmıyor. Çünkü çok ciddi bir Askeri birlik sınırımıza çok yakın bir bölgede e, burada hani e, herhangi bir. Türkiye ile Yunanistan arasında meydana gelecek bir savaş, bir elektriklenmede bu güçlerin Trakya'ya girebileceği ifade ediliyor. Bu açıdan da tabi ki OH-58'lerin avantajları nedir? Dezavantajları yani bir savaş sırasında bir güç çarpanı oluşturabilir mi? İsterseniz de biraz da buna bakalım. Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye gibi etkin bir insansız hava aracı sistemi altyapısı yok. Türkiye genellikle bu İHA sistemlerini kullanırken bölgeyi tarıyor. Taradıktan sonra bunlar SİHA seviyesinde olduğu için sahip olduğu çeşitli mühimmatlarla hedeflerini vurdukları gibi savaş uçakları, helikopterler veya diğer İHA, SİHA sistemleri için biz işte ANKA'yı, tb 2 Aksunguru, Akıncı'yı birer lazer işaretleyicisi olarak kullanıyoruz. Yukarıdan lazeri işaretlenip hedef belirleniyor ve biraz önce de anlattığım gibi uçaklar çok nokta atışı gerçekleştirebiliyor. Veya geliştirilmiş çok namlulu topçu sistemleri veya atılan füzeler bir şekilde koordine edilerek nokta atışı gerçekleştiriliyor. Bu açıdan Yunanistan'ın elinde pek fazla bir İHA sistemi yok. Yani bir işaretleyici yok. Bu amaçla... OH-58'leri kullanacaklarını ben düşünüyorum. Amerika'nın 1. ve 2. Körfez Savaşı'nda veya Afganistan'da yaptığı gibi bir şekilde özellikle zırhlı birliklere karşı AH-64 Apache'lerle birlikte aslında tehlikeli bir ikili olabilirler. Burada da geçmişte de yapıldığı gibi örneğin Ege Denizi'nde, adalarda çeşitli coğrafi maniaların arkasına bu helikopterin saklanması, Hedefini işaretlemesi ve siz daha böyle tepenin arkasında o helikopteri görmeden örneğin bir e, Türk gemilerine bir saldırı olabilir veya ne bileyim herhangi bir şekilde adalara çıkartma olursa bunlar saklanıp bir atış gerçekleştirebilirler. Bu açıdan OH-58'lerin ciddi bir önemi ve Yunanlılar içinde bir... E, artı değerinin olduğunu ifade etmemde fayda var. Benzer bir şekilde sadece OH-58, apaçı ikilisi değil e, OH-58'in işaretlemesi, getirdiği görüntüler aynı zamanda Yunan kara kuvvetleri birliklerine, topçu atışlarına veya bölgede yapılacak başka operasyonlara da katkı sağlayacağı açıkçası ifade ediliyor. Bu açıdan Yunanlar için önemli bir değer olduğunu ifade etmemde fayda var. Bir de olayın bir zaman e, dilimlerine yayılmış olayı var. Ne diyoruz size ben 2017 yılında da bu konuyla ilgili haberler yapmıştım. 2017 bu yıl yıl 2022 aradan 5 yıl geçmiş. Aldığınız bir silahın ee, işte envantere girmesi, eğitimlerin tamamlanması, bakımlarının yapılması, tatbikatlar gerçekleştirilmesi, atışlar yapılması işte görüyorsunuz bir silah 5. yılın sonunda işte Meriç'e getirdiği zaman bir tehdit mi diye biz konuşmaya başlıyoruz. Bu açıdan bir silahı hemen aldığınızın ertesi günü kullanamıyorsunuz benzer bir durum bugün Ukrayna Savaşı içinde geçerli i̇şte Ukrayna ordusuna gelişmiş mühimmatlar sistemler verilebilir ama Ukrayna askerinin bu silahı öğrenmesi eğitimini alması ve belirli bir miktarda kullanmayı öğrenip tecrübe kazanması gerekiyor ki savaş ortamı karşınızda ya pardon ben bu hamleyi yanlış yaptım diyeceğiniz bir kuvvet yok Ruslar var e, bu açıdan da hani bir silah sisteminin kaç yılda envantere girip yoğun olarak kullanabileceğinin de bir göstergesi. Tabi OHA-58 derken e, bunlar bir yandan da gerçekleri konuşmak gerekirse bu helikopterlerinin en genci yaklaşık 32 yaşında. Sistemleri çok yeni değil, çok ciddi bir modernizasyondan geçirilmiş değil. Biraz da savaş yorgunu yüksek saatlere sahip bunları uçurtmak Yunanistan açısından da. Yüksek maliyetlere sahip ve aynı zamanda da çok fazla ben uzun ömürlü olacağını zannetmiyorum. Belirli bir miktardan, belirli bir yıldan sonra da bu sistemlerin ya çok büyük paralar öderek modernize edilmesi, bazen bu tabiri caizse astarı yüzünden pahalıya gelebiliyor ya da emekli edilmesi gerekiyor. Bunlara da eklememizde fayda var. Güncel Havacılık savunma konusundaki haberlerimiz tolgozbek.com sitesinde. Bizleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Telegram grubumuza da eğer kullanıyorsanız Telegram abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda da kanal sizin işte abonelik, desteklerinizi veya eğer mümkünse maddi anlamda katıl tuşuyla desteklerinizi bekliyor. Yarın yeni bir video görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.